Arkadaşlar merhaba, 20 2020 tarihli iddia bülteninde bulunan birkaç maçın analizini yaptık. Maçlara geçmeden önce arkadaşlar dünkü maçlar için ee, kusura bakmayın ben bile şok geçirdim. Yani çok kötüydü, kazanamadık, kazandıramadık. Çoğu maçımız ters bitti arkadaşlar, yani düşündüğümüz gibi gitmedi maalesef. Ya, söyleyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar kusura bakmayın ee, hakikaten çok kötüydük dün İnşallah bugün bunun telafisini yapacağız bugün kazandıracağız bir de arkadaşlar <gülüyor> Lütfen kuponlara yüksek basmayın son zamanlarda hakikaten çok çok terz bitiyor maçlar yani hiç istediğimiz gibi gitmiyor Biz beklediğimiz maçlar 1-0'da takılıyor arkadaşlar. Taraf bahsine giriyorsunuz, berabere bitiyor. Yani çok sıkıntılı. O yüzden ee, biraz temkinli olmakta yarar var bu aralar. Yine 7 tane maçımız var arkadaşlar ve 6 oranlık bir kuponumuz var. Tabii ki aklınıza yatarsa oynayın, değerlendirin bu kuponumuzu ve tahminlerimizi. Sizler de bir gözden geçirin, o şekilde değerlendirin. Analizin ilk maçı arkadaşlar Polonya Ekstra Ligi'nden Piast-Grips-Arakow maçı. Maçımızı bulalım hemen. 252 95 2 05 arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz açılış oranlarını. 250, 2.05. <gülüyor> evet maçımız üst arkadaşlar 0'dan 2 bitme ihtimali var. Yani maç ilk yarımın sonucu oynayacak arkadaşlar maç sonucu 2 oynayabilir, 0'dan 2 oynayabilir. Şöyle göstereyim ben. Yalnız maç üste gidecek, 0'dan 2 oranı 450. Yani sistem kuponlarında değerlendirilebilir e, bir maç. Detaylarına girelim. Rakov <gülüyor> zaten 3. sırada arkadaşlar. Piast 13. sırada. Maç üst ben üstü tercih ediyorum. 1.67 orandan sizler de benim gibi düşünüyorsanız kuponunuzun birinde değerlendirebilirsiniz. Tabii sistem kupullarında sıfırdan iki değerlendirilebilir bu maç arkadaşlar. Bugün farklı şeyler yapacağız. İnşallah kazanmak adına güzel şeyler yakalarız. İkinci maçımız Slovanya liginden Celce Mura maçı Maçımızı bulalım hemen. Evet arkadaşlar. 2.30-2.95-2.15 açılış oranı. 2.30-2.95-2.15 <gülüyor> Yine maçımız üst arkadaşlar. Ve karşılıklı gol var. Gollü bir maç bekliyoruz. Oranı da gayet iyi. 1.75. Bültende bir sürü maç var arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben. Şu şekil arkadaşlar. Mesela Avusturya, Bundesliga'dan. 2.5 üstüne 1.12 vermiş ben bunu almam yani bültenimi almam alanlara saygı duyarım tabii ki Yani saçma sapan oranlar açılıyor bu da insanın canını sıkıyor oynamak istemiyor Tabii ki ee, iddia severler kendilerine hakim olamıyor bir şekilde oynuyor <Gülüyor> Belçika Pro Liginden arkadaşlar 135 iki buçuk üstünü 3 gol bekle kuponun kazansın 135 yine 130 Bahreyn Kral Kupası <Gülüyor> ağzım çok kuruyor maalesef çok konuşmaktan yani diyeceğim odur arkadaşlar ben 111 20 130'lara fazla girmiyorum. Beni takip eden zaten arkadaşlar biliyor. Evet. Celce Mura maçında kalmıştık arkadaşlar. Maçımız üst ve karşılıklı gol var. Analizini yaptık. Analiz bu şekilde arkadaşlar üst. Ya birden sıfır bitme ihtimali de var. Ama tabii ki biz bu şeylere girmeyelim. Biz üstü alalım. 1.75 orandan süper bir oran. Hemen diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Romanya 1. liginden Botasani Voluntari maçı. Hemen maçımızı bulalım. Evet, Bottasani Voluntari maçı 1 3 162 3 10, 3 3 .10 3 Maçımız karşılıklı gol var arkadaşlar. Yani 1'den 2'de bitebilir bu maç, 1'den 0'da bitebilir, 2'den 2'de bitebilir. Ee, çok karışık bir maç. Biz üstünü aldık ve varını aldık. Var oranı 1.60. İlk tercihimiz karşılıklı gol var olsun arkadaşlar. 1.60 oranda kuponunuzun birinde değerlendirebilirsiniz. Hemen diğer maçımıza geçelim. Danimarka Süper Ligi'nden Arhus Alborg maçı. O maçımızı da bulalım. Evet. 1.83.2.85 1.83.3.2.85 İlk yarım maç sonucunu da değerlendirebilirsiniz. Bu maçların. Yine karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç. Tabi biz üstünü aldık arkadaşlar. Dileyen bu maçın Şöyle göstereyim ben Arhus'un galibiyeti ve iki buçuk üstünü alabilir. Ne kadar yapıyor? 2.50 oranı var. Arhus biliyorsunuz üçüncü sırada ama e, taraf bahsine girmemenizi öneriyorum. Diliyen bir karşılıklı gol varını alır. Diliyen bir 1.55'ten üstü alır. Ben üstü aldım. O şekilde değerlendirdim. Yine Slovenya Prvliga liginden Maribor aliminiş maçı. Hemen maçımızı bulalım. 1.18.4.6.75 1.18.4.6.75 Maçımız üst arkadaşlar. 5 <gülüyor> maç oynanmış bu oranda açılan. 4 maç 0'dan 1 bitmiş. Şöyle göstereyim bir maç birden bir bitmiş. Yani maç sonucu bir zaten bunu söylemeye gerek yok. Açılan orandan belli 1 12 oranı açılmış. Ama 0'dan 1 oranı 3.60 olması gerek. 2.95 yani gelme ihtimali %70-80'lerde arkadaşlar. 0'dan 1 değerlendirilebilir sistem kuponlarında. Sıfırdan iki gelmiş mesela <gülüyor> ama ilk yarıdan koparabilir maçı birden bir oranı çok düşük olduğu için önermiyorum. Ben üstünü aldım arkadaşlar bu maçın. Maribor maçının üstünü aldım. Sizler de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Polonya Ekstra Ligi'nden Białystok Gornik Zabrze maçı. Hemen maçımızı bulalım. Evet arkadaşlar. Maçımız 230 285 225 orandan açılmış. 230 285 225 Yine karşılıklı gol var ve üst beklediğim bir maç. Biz üstü aldık arkadaşlar bu maçın. Şöyle göstereyim. Bunları bazı alabilirsiniz. Ben üstünü aldım arkadaşlar. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız bakın arkadaşlar 2.55'e çıkmış oran. İlk oran ne kadar? 2.30. Evet oranlar sürekli Güncelleniyor. Çünkü mas saatine kadar kadroların açıklanması e, bekleniyor. Bazı sakatlıklar olur, kadro dışı olur, hava şartları olur. O yüzden oranlar sürekli oynuyor arkadaşlar. Tabii ki biz bunların hepsini takip edemiyoruz. 1.60 orandan üstü değerlendirilir bu maçın yalnız. Ve son maçımız Kopenhag-Odense maçı. Evet, bir kırk Şöyle göstereyim ben. Şurada arkadaşlar, bir kırk beş Maçımız yine üst arkadaşlar ve karşılıklı gol var olacak maçımız tabii ki biz üstü aldık üst oranı 1.40 bu şekilde değerlendirebilirsiniz hemen kuponumuzu verelim arkadaşlar yüksek basmayın yani 6 orana 5.99 oran yapıyor <gülüyor> ben biraz yüksek oranlara kaçtım bugün çünkü ne oynasak tersi geliyor. Millet ne oynarsa tersi geliyor. İlk maçımız, kuponumuzun ilk maçı Slovanya Prvliga'dan Cel-Cemura maçı 2.5 üst. Beşiktaş-Erzurum handikap 1, Lille-Paris Saint-Germain maç sonucu 2. Tabii ki aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz. Ben oynadım. Sizlerde de kazanın istiyorum. Kazanırsak beraber kazanalım. E kaybedersek de yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aklınıza yatarsa oynayın. Dün videolarımıza göstermiş olduğunuz özen ve ilgiden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Biliyorum şok geçirdik hepimiz. Çünkü maçlarımız ters bitti. Tekrar kusura bakmayın arkadaşlar. İnşallah bugün telafisini yapacağız. Herkese bol şans, bol kazançlar diliyorum.